Günaydın çok kısa bir videoda beraberiz. Uzun zamandır Bitcoin hakkında konuşmuyordum. Bitcoin 16 binlerde dip yaptığını söylemiştim hatırlıyorsunuz. Hakikaten o günden bugüne yükseldi. Bir ara 25 binlere vardık. Şu anda 23 bin Yine oldukça iyi bir gün yaşıyor. Ama esas iyi haber şu: Şubat ayında Piyasaların genelinde riskli varlıklarda düşüş vardı. Riskli varlıklarda düşüş yaratacak her şey çalıştı. Bitcoin ise ayı sonuçta hafif de olsa bir kapandı. Evet ayın içinde dalgalanmalar inişler çıkışlar oldu ama bu kadar zor ve güçlüklerle dolu bir ayı Bitcoin başladığından biraz daha yüksek bir yerde tamamlamayı başardı. Bu büyük bir hikaye bence. Nelerdi olumsuzluklar? İşte biliyorsunuz Amerika'da enflasyon rakamları tekrar yukarı doğru hafif hareketlendiler. Kulüp üyelerine özel pazar günü yaptığım piyasaya bakış biliyorsunuz. Bunun çok detaylı şekilde ele aldık. Henüz kulübe katılmamışsınız. Aşağıdan düğmeye basıp katılmayı düşünebilirsiniz. Her pazar öyle videolar yayınlıyorum. Ve bu enflasyon yukarı doğru gitmesi de bizim Bitcoin'umuzun bir numaralı düşmanı olan Amerikan devlet tahvillerinde faizlerin yükselmesine neden oldu. Mesela 10 yıllıklara bakıyoruz. Ayın başında %3.3'ler civarındalar %3.9'la kapattılar. 2 yıllıklarda dram biraz daha bile eser. Ay başında %4'lerin civarındalar. Şu anda %4.8 yani neredeyse %22 yükseliş var. E bunlar risksiz varlık. Risksiz varlıktan kasma Amerikan devletine borç veriyorsunuz ve %5 faiz kazanıyorsunuz. Böyle bir ortamda riskli varlıklardan kaçış hızlanır. Bir de dolar endeksine bakalım. Orada da durum çok farklı değil. O da ayın başında 101'ler civarındaydı. 104'le tamamladı. O da yükseliş var. Doların yükselmesi de Bitcoin'in yine aleyhine çalışan başka bir gerçek. Yani böyle baktığımızda Bitcoin çok özel bir şey yapıyor ve ilk kez borsaların genel risk algısından ve kendisinin düşmanı olan Amerikan devleti görev tahvilleri, dolar endeksi gibi faktörlerden kendini ayırarak sabit kalmayı beceriyor. Üstelik de Bitcoin ile ilgili bu ay regülasyonla ilgili çok şeyler konuşuldu yine. Yani korkuçak çok da fazla şey oldu ama Bitcoin durduğu yerde duruyor. Mart ayına bundan dolayı Bitcoin'e ümitli bakıyorum. Tabii ki piyasaya yine zor bir ay bekliyor. Özellikle Şubat ayı ile ilgili açıklanacak enflasyon verisi yüksek gelirse bu iki ay üst üste enflasyon yükselecek anlamına gelir. Bu trend değişimine getirir, piyasaları panikletir. Bunlar olursa iş başka ama bu panikleri yaşamazsak Bitcoin için sanki güçlü bir yere geldik gibi. Yani dipte 16 binlerde dibi görmüştüm. Buralarda sanki şu anda konsolde oluyor. 22, 24, 25 bin da bir süre oyalanacağız gibi gözüküyor. Fakat sonra yön yukarı doğru dönebilir. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece uzun zamandır Bitcoin'i sessizce takip ediyorum. Bugün bir sesim çıkartmak istedim. Sessizce takip etmemin sebebi de bir trendlerin oturmasını bekliyordum. Çünkü çok biliyorsunuz kafalardan sesler çıkıyor. 10 bin e inecek, 10 e inecek. Valla bilmiyorum. Piyasalarda çok büyük bir çöküş olmaz. 10.000'e 10 doğru inişi ben göremiyorum. Neye bakıp görüyorlar ben onu da bilmiyorum. Ama sanki burada bir güzel bir konsolidasyon var. Ve Mart ayında çok kötü şeyler olmazsa piyasada bizim sevgili Bitcoin'imizin önü açılır gibi. Evet bu kadar. Görüşmek üzere. Sorular ve yorumlar varsa her zaman gibi aşağıya bekliyorum. Bir de like eklerseniz harika olur.